Her şeyin, bir bütünün parçası olduğu, kusursuz, ahenkli bir dünya vardır. Yektaş adlı bu dünya tüm varoluşun özüdür ve orada yaşayanlar da onun birer parçasıdır. Simetrisiyle ve belirsizliğin neredeyse var olmayışıyla çok güzel bir yerdir. Orada yaşayan taşsı varlıklar yerlerini bilirler ve neredeyse tek bir vücut, tek bir zihin gibi hareket ederek görevlerini en kusursuz şekilde yerine getirmek için çalışırlar. Malphite, halkının kusursuz düzen amacına hizmet etmek için çabalayan seçkin bir varlık olarak bütünlüğe katkıda bulunabilmek için olabileceğinin en iyisine ulaşmaya çalıştı. Bir gün ansızın boyutlar arası bir yarık açıldı ve kainatın öteki ucunda bulunan Runter adlı dünyaya doğru çekildi. Doğduğu günden beri hayatında bulunan halkının şarkılarından ve Yektaş'tan koparılıp alınması ona büyük acı ve korku verdi. Her köşesini ahengsizliğin sarmış olduğu Runtera'da hapis kalmak onu öfkelendirdi. Ancak bu diyardaki karmaşayı düzene çevirebilecek muhafızlara ihtiyaç vardı. Böylece bu taştan yaratık kendisine bir hedef bulmuştu. Kendi korku ve endişesini geride bırakan Malphite, Runeterra'nın ona ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bugünlerde Valora'nın düzene giden yoldan saptırmak isteyenleri pataklıyor. Dikkatini özellikle kaos büyüsü kullananlara çeviriyor. Ancak Malphite, bu dünyanın cıvıl cıvıl bireyselliği arasındaki derin yalnızlığıyla yüzleşmek zorunda kalınca, maalesef değişmeye başladı.